Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle bir bilgisayarın touchpad klikleri neden basmaz onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu an incelediğimiz cihaz Samsung R540 i5 işlemcili bir cihaz. Cihaz çalışıyor ama sağ klik ve sol klik çok zor basıyor ya hiç basmıyor. Arkadaşlar bunun sebebi butonların içerisindeki birbirine iletken malzemenin oksitlenmesinden kaynaklanıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Zaman içerisinde e, olabiliyor. Veya sıvı teması olduğu zaman tuşların arasında sıvı girdiği zaman ondan kaynaklanabiliyor. E, tabi zaman içerisinde de kaynaklanabiliyor. Arkadaşlar bunun e, hemen şöyle bir yakınlaştırayım. Tuşumuz bu arkadaşlar. Bunu nasıl e, eski haline çevirebiliriz onu anlatacağım size. Bakın burada 4 tane plastik perçini vardır bunun. Bir cımbız yardımıyla perçinleri attıracağız arkadaşlar. Bakın attı şimdi. Bir burayı da attırdık ve diğer tarafını attırdık. attırdık. Şu demir metali bu metal e, bu tuşun çıkmamasını sağlayan bir metal. Bu tuşumuza bastıran plastik parça. Bizim için en önemli parça içerisindeki bir tane yuvarlak metal vardır. Bu metalin e, şeye düştü. Alıyorum hemen. Evet. Bu metalin içerisi arkadaşlar oksitleniyor. Bakın görüyor musunuz? Bu normalde e, normal renkli olması lazım. Ama tabii bu oksitlendiği için Şöyle daha yakından göstereyim size. Oksitlendiği için bu şekilde siyahlanmış. Ve bu tuş yani bu e, metal parça Buradaki ortadaki e, Metalle diğerini birbirine birleştiren. Siz bastığınız zaman bu esneyip ikisini birbirine değdiren bir parça. E tabi bu oksitlendiği zaman veya burası da oksitlendiği zaman hiçbir şekilde eski haline dönmüyor ve çok zor basıyor ve hiç basmıyor. Arkadaşlar ilk önce burayı bir cımbız yardımıyla temizliyoruz. Bu şekilde temizlediğimiz zaman yeterli. Çünkü oksit üzerinden aldığımız zaman yeterlidir. Şu an bu artık burayla işimiz kalmadı. Diğer parçamız da bu arkadaşlar. Bunu da bir cımbız yardımıyla yine temizleyebiliriz. Şöyle göstereyim. Bunun üzerinde çizikler attığımız zaman bu zaten üzerindeki oksit kazınacaktır. Evet şu anda bitmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda üzerindeki oksit kazıdık. Ve bu eskisi gibi çalışmaya devam edecek artık. Bunu aynı şekilde yerine kazıdığımız tarafı buraya değecek şekilde yerini tutturuyoruz arkadaşlar. Evet. Plastik butonumuzu koyduk. Yani bu iki levhan birbirine değmesine yarayan bir parçadır. Ve şu parçamızı takacağız. Evet arkadaşlar bu buton artık eskisi eskisi gibi ilk aldığımız günkü gibi çalışmaya artık devam edecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videonun sonunda abone olmayı unutmazsanız sevinirim.